Hayatımız Arapça programı çerçevesinde başlattığımız masal hikaye okumaları serisinin bugünkü bölümünde başlıyoruz. Hepinize bol dikkatli okumalar dinlenmeler diliyorum. Orada prenses hepimiz, halasının kurduğu tuzak sonucunda taş heykele dönüşen iki prensi kurtarmış mutlu bir şekilde bir görüntü var. Bakalım ne olmuş. Vekale dedi. Vekale dedi. Vekûhe. Vekûhe. Onun erkek kardeşi hangisi? Elkebiru. Büyük erkek kardeşi. Yani abisi. Yecibu gereklidir. Gerekir. En ne küle. Yememiz gerekir. Şey en, bir şey, bir şey yememiz lazım. Mine tüffâhil musîkî, bu müzikli elmadan, sihirli elmadan, güzel elmalardan bir şeyler yememiz lazım. Buradan gitmeden önce, nedir, e, Kable en, kable önce, en nezebe gitmeden önce, minhune buradan, hûne burası, minhune buradan nezhebe bu gideriz en nezbe gitmemiz gitmemizden önce buradan gitmeden önce hune hune Kahira burası Kahira hune Maraş burası Maraş hune Asima Türkiye burası Türkiye'nin başkenti sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar fakat tahammalna katlandık şüphe yok ki katlandık Nedir? Kefiren, çokça, çok katlandık, çok tahammül ettik, çok yüklendik. Ve ve işkence gördük, eziyet gördük, azap gördük. Kefiren, çok, kefiren, kefiren. Hatta o kadar ki, vasalne ulaştık, ile Hazreti Fah'i, bu elmaya ulaşıncaya kadar, Dürcüme, ile Hazreti Fah, bu elmaya ulaştık. Öyle diyelim, bu elmaya ulaşıncaya kadar çok işkence gördük, çok eziyetlere katlandık. Ne yapmamız lazım? Biraz yememiz lazım. Ve el ve o elma, el-ane şu anda el-en Şu anda önümüzde. El-ane -el asrun cedidun. Şu anda yeni bir asır, yeni bir çağ. Hezara asru Asrul mard, asrul emrad, o çak, hastalıklar çag. Oman faydete ve fayda nedir, yarar nedir? Min hava, bundan, kullihi, bunların hepsinden, bütün bunun hepsinden yarar nedir? Fayda nedir? İde lemne akul eğer yemesek, eğer yemesek ve kuz ve almazsak Ondan bir şey almazsak veya yemezsek, bütün bu şeylerden dolayı fayda ne? Niye katlandık bunlara? Ve katafa kopardı kullüm minhüm, onların her birisi selase tufahatin, onların her birisi üçer elma kopardı min şecretet-tuffahi min şecretet-a'citan et-tuffahu el-majidan el-muziki muzikli zihille diyelim ve gittiler vecdetlar zahabe zahaba zahabu vecdetlar nare ve ahazuu ya'kuluna ve yemaya basladlar ve hum ve onlarse iruna ve onlar yürürken yani bu hal durumunun Nasıl yürürken yemeye başladılar? Gittiler ve yürüme yürüme halinde ne yaptılar? Yemeye başladılar. Yürürken yiyorlardı elmayı. Terkine bırakmış vaziyette, terk etmiş vaziyette, terikun terk eden el hidiqet es El hidiqet es-sihriyeti bahçeyi terk etmiş vaziyette yürüyerek elma yere gittiler yemeye başlayıp gittiler ve naziline naziline nezele indi nezele cibril cibril aleyhisselam indi nezelel vahiyu vahiy indi naziline el cebeli ve dağdan inerek ne yaptılar Aa, sihirli bahçeyi terk ettiler ve <gülüyor> kad ekele ve yedi, küllü minhum, onlardan her birisi tüffâhatem bir elma, musikiyyete, müzikli bir elma. Müzikiyyete, sihirli, güzel, neyse. Ve ve beraberinde götürdü, aldı tüffâhateynî musikiyyeteynî, iki tane müzikli elma, sihirli elma. Yani üç elma koparmışlardı. Birini yediler. Beraberler de iki tane elmayı ne yaptılar? Götürdüler. Ve başladılar. Kim yugannune. Şarkı söylemeye. Fi esnâ-i seyrihim. Yürümeleri esnasında da, yürüme esnasında, yürümeleri esnasında şarkı söylemeye başladılar. Ve hûm ferihûne. Ve onlar mutluydu, sevinçliydi. Ve onlar mutluydu, sevinçliydi. Niye? Mesruruna, sevinçli, ferihuna, mutlu. işte ikisi eşanlanlı, sürur ve ferah. Aghaniye musikiyeten aghaniye musikiyeten azbeten cemileten yani nedir? Aghaniye şarkılar, türküler, musikiyete müzikli ve nameli azbeten taze cemileten güzel. Azbeten taze, tatlı, tatlı ve güzel. Nedir? Mutlu, sevinçli bir şekilde şarkı, türkü söyleyerek yürüdüler. Evet. Vel husnil Hazı şansın güzelliğindendir, kısmettendir Kene abuhum <gülüyor> babaları idi. El meliku olan babaları idi. Merren uğruyordu. <gülüyor> yani oradan uğruyordu. Bitilkel <gülüyor> ciheti. O yönde gidiyordu kralı olan babaları. Ve ve o rakibu ve o binitliydi cevadehu atına. Ve semiha esvatan semiha işitti. Ve zaten öğrendik artık bağlaç. Esvaten sesler. Sautun saltani esvaten. Gineiyyeden. Müzikli şarkı türkü sesleri işitti. Müzikiyyeden güzel azbeten tatlı cemileten güzel lem yesme işitmedi mislehe onun gibisini min kablu daha önce mislini işitmediği güzel tatlı müzikli şarkılı sesler duydu ve ahaze yestemiu dinlemeye başladı ile zil asfab bu seslere el azbeti tatlı tatlı vel musikal cemileti ve güzel müzik dinlemeye başladı mütelezziden lezzet alarak zevk alarak bir semaihe işitilmesinden dinlemekten lezzet alarak ne yaptı ee, güzel müzik ve tatlı sesleri dinledi Mu'ceben, hoşuna gitti. Küllel-i'ceb bihe. Tam anlamıyla küllel-i'ceb, tüm beğeniyle. onu O yani sesleri tüm anlamıyla, tam anlamıyla kemal noktasında beğendi. Hoşuna gitti. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Bu semarrat el emiretü, prenses devam etti. Tuganni şarkı söylemeye başladı. Ve tesmihu ve geçmeye yarışmaya başladı. Musabaka buradan geliyor. Ahavayhe iki erkek kardeşi fi eganihe. Türklerinde, şarkılarında iki abisinin, iki kardeşinin, erkek kardeşinin geçmeye başladı. Yani öncülük etmeye başladı tabiri caizse. Ve ahavahe ve iki erkek kardeşi yuganniyeni şarkı söylüyor. Ve reddini ve tekrar ediyor nakarat gibi el-gına şarkılar. Yani iki erkek kardeşi de şarkı, şarkı türkü söylüyor ve onu söylediğini tekrar ediyor. Yanda diyoruz ya. Yani. Evet. Ve onlar ...cemiyen topluca hepsi ferihun mesruruna Mutlu ve sevinçlidir. Hatta ta ki ve sana Ta ki üçü vardı. İlel mekâni yere. Ellezi öyle yer ki ve kafa onda durdu ebuhum el-melik. olan babalar durduğu yere vardılar. Ve huve rakibun hisanehu. Ve huve o rakibun biniyor. Binitli hisânehü, atına. Yani atına binmiş vaziyettedir. Bakın resimde zaten görüyoruz değil mi? Atını ne yapmış, bilmiş. Ve lem ya'lemu <gülüyor> ve bilmiyorlardı ennehu şüphe yok ki onun ebuhum babaları olduğunu bilmiyorlardı. Ve qabeluhu ve karşılaştılar onunla ve cenne ve cin yüz yüze ve hayyuhu onu selamladılar. Et-tabe en güzel bir şekilde ve hayyaahum el Kral da onları selamladı. Ve nazara ileyhim onlara baktı. Nazrata-i hoş bir bakışla ve takdirin ve takdir eden beğenen bir bakışla fere'e necmeten bir yıldız gördü. Minen nücumi yıldızlardan bir yıldız beyni hacibey iki kaş arasında küllin minhum. Onlardan her birisinin iki kaşı arasında yıldızlardan bir yıldız gördü. Ve hi'l alamatu ve o alametti işaret Nedir elleti öyle bir işaret ki bihe onunla ya'rifu'l meliku Kral biliyordu onunla evladehu. Onunla çocuklarını tanıyordu. Evet. Demek ne yapıyormuş onunla en son Çocuklar ne yapıyormuş arkadaşlar? Tanıyormuş. Ne ile? İki kaş arasındaki yıldızlardan. Min el-ümara'i prenslerden ve el-emirati ve prenseslerden yani diğer prens ve prenslerden onları ayıran alameti farika neymiş? İki kaşları arasındaki yıldız. Ve el kral dedi: Men en tüm siz kimsiniz? tüm sizler bile eşek şüphesiz çek ve şüphe maliy Benim çocuklarımsınız. Ellevine öyle çocuklar ki fakat tühüm onları kaybettim. Fakat tühüm onları kaybettim. Mundu demberi denevetin yıllardan beri kaybettiğim çocuklarımsınız, şüphesiz diyor siz, yıllardan beri kaybetmiş olduğum çocuklarımsınız Vakat hazimtu ve çok kethiren çok üzüldüm <gülüyor> lifak bikum kayboluşunuza çok üzüldüm ve haztu kethiren ve çok aradım anküm sizden sizin hakkınızda çok arama yaptım hazis senevat itibale bu uzun yıllar boyunca bir gayri feidetin faydasız faydetin fayda, bir gayri feidetin faydasız bir şekilde yıl bu kayıp olan yıllarda sizle ne yaptım aradım durdum vakad erseltu ve gönderdim men yabhasu arama için ankum sizi bi cemiy bütünüyle <gülüyor> lil bilad fi tüm şehirlerde بعد اختفائكم kayboluşunuzdan sonra tüm şehirlerde aranman için elaman gönderdim adam gönderdim. Verem ara görmedim neticeten lilbahs aramanın da bir sonucunu görmedim. Walem alem ve öğrenmedim ile şu ana keyfe nasıl? İhtefeytum nasıl kayboldunuz? Ve sebebi ve sebep Devam ediyor. Kayboluşunuzdaki sebep de devam ediyor. Nedir o sebep ki sizi bunca yıldır kaybolmanıza sebep oldu ve hala kayıpsınız? Nasıl? sırren bir sır olarak. Lem e'rifu bilmedim hatta ane şu ana kadar. Şu ana kadar bilmediğim sır neydi sizin böyle yıllar boyunca kaybolmanıza sebep olan? ve الْمَلِكُ وَاَقْرَلْ öptü اَوْلَادَهُ السَّلَاسَ Üç oğlun da ne yaptı arkadaşlar? اَوْلَادَهُ السَّلَاسَةَ Öptü. Esselase üç oğlun çocuğunu. ve وَاَبْتُوا اَبَاهُمْ Babalarını. وَتَعَلَّقُوا بِهِ Ve onu da onlara sarıldılar. وَتَعَلَّقَ بِهِمْ Ve o da onlara sarıldı. وَبَكَّهُ وَاَعْلَدِلَا جَمِيعًا topluca hepsi ferahan perahtan mutluktan ve sürûlen ve sevinçten bil mukabeleti karşılaşmaktan dolayı oluşan sevinç ve mutluluktan dolayı da ağladılar hani bu sevinç gözyaşları diyor بعد el at-tavîli uzun ayrılıktan sonraki bu karşılaşmadan buluşmadan dolayı bu sevinç şey ve mutluluk Nedeni ağladılar diyor. Hepimize. Ve şevki ve özlem ba'da tuğulil gıyabi ba'da sonra tuğul uzunluğu boyunca el gıyab yok oluş, kayboluş, gayb. Ya bunca uzun kayboluştan bunun verdiği özlem. Ne, nedeniyle ne yaptılar? Birbirlerine sarılıp mutlulukla ağladılar. Ve ahiren en sonda, tabi arkadaşlar, bugün bitireceğiz inşallah bunu. Ve ahiren en sonda, Akhbar al-ibnu, baba, babaya büyük oğlan haber verdi, ebehu babasına. Bime fe'alethü yaptığı şeyleri, ammetühüm halalarının meahhum onlara. Onlara karşı ya da onlarla birlikte halaların kendilerine yaptığı şeyleri haber verdiler, anlattılar. Ve keyfe ve nasıl aked tüm ile ve ormanı nasıl götürdükle götürdüğünü, ve keyfe terk ve onları nasıl terk ettiğini, dertte şeceriği, ağacın altında, itte hallosu onlardan kurtulmak için. Ve keyfe Aşu Nasr yaşadılar fil gabe ormanda nasıl yaşadıklarını anlattılar ve, ve nasıl ve ersele gönderdi Allahu, Allah Allah ileyhim onlara selasah huriyet nas onlara 3 gönderdiğini ve Gazaletil ve Ceylan'ın gönderdiğini anlattılar lil inayeti yardım etmek için bihim onlara neharan gündüz onlara yardım etmek ve hirasetihim ve korumak, leylen gecede onları korumak için Allah'ın üç ve bir ceylan önderdikini de anlattılar. وَكَيْفَ مَنَاصِلْ اِحْتَالَتِ الْعَمَّتُ Hala'nın nasıl hile yaptığını aleyhi onun üzerine bir ihdari getirmek için مَا Hayati hayat suyunu ile uhdihi kız kardeşine litte kallusu minuhu ondan kurtulmak için kız kardeşine hayat suyunu nasıl getirme hilesi, evladını da anlattı. Ve nasıl hile yaptığını ala akhihi sani ikinci erkek kardeşine karşı li ihdari et tufahil musiki, müzikli elmayı getirmek için tabi littehalusi minel cemiyye hepsinden kurtulmak için tabi littehalusi minel cemiyye hepsinden kurtulmak için. Hatta ta ki tenferide bi ebihimin melik ta ki kral babaları ile baş başa kalsın diye ve teem telem elmedik ki kral üzüldü, külde elemi tüm elemle tüm üzüntüyle yani büyük bir üzüntü oldu. Lümen hadasa olan şeyden dolayı, evladı hein çocuklarına karşı olan şeyden dolayı el mesakin garip, miskin, suçsuz, günahsız değil mi? Vama mır bim vama mır bim ve onlara uğrayan şeyden dolayı, minel metâb yorgunluklardan, bir sebebil gıyreti, bir sebebi gayreti, ve dayıkıl akıl, dar akıl ve kıskançlık sebebiyle. Arkadaşlar, garip çocukların başlarına gelenlere bak, diyor. Gayreti ammetihim minhum, halalarının onları kıskanması sebebiyle, ve su'i, ve su ve kötü, tefkirihe, kötü düşünmesi sebebiyle, ve hubbihe, nefsiye ve kendi nefsini sevmesinden dolayı çocukların başına gelenlere son derece üzüldü. Ve adem-i tefkiri ve düşüncesiz dinkten dolayı erkek kardeşinin çocuklarını düşünmemesinden kıt aklımdan ve kendini düşünmekten dolayı çok üzüldü. Yani bacısının akılsızlığı. Karaca'a el-Ebu, baba döndü. İl-Kasri, saraya döndü. Ve-Süruru yemle'u kalbehu ve kalbi sevinçle dolu olduğu halde tabi. Ve-Ve-Me'a ve beraberinde üç çocuğu olduğu halde. El-Emirani el Emiretu ve iki prens ve bir prensesle birlikte ve qabelahum jami'un um ve herkes min el saraydan herkes onları karşıladı bil ferahi ve sururi sevinç ve mutlulukla badhaza bundan sonra firakı tavil uzun ayrılıktan sonra herkes onları mutluluk ve sevinçle ne yaptı karşıladı ama bir kişi hariç ma'ada amtahum halalar hariç diyor Halalar neymiş? Haric. Evet. Halalar hariç. Ve ehezhu mekanehumul münasibye. Münasib yerlerine oturdular. Lehum fil kasri saraydaki ebihim lehum fil kasri babalarının sarayında kendilerine ne yaptılar? munasip uygun yerlerini aldılar. Ne Wa intashara al khabar haber yayıldı fil asimati başkenti başkenti haber yayıldı ki prens bir prenses bulundu fil andi ve amme ve ferahu yayıldı sevinç yayıldı amme umumileşti yani ve surur ve mutluluk jami al tüm şehirlerde li rucu'a aulad al meliki kralın çocukların dönüşünde tüm ülke sevindi. Be'adi ihtifaihim. Kayboluşlarından sonra ortaya çıkmalarına herkes sevindi. Ve el cemiyu, ve henne el cemiyu el melike. Herkes kralı kutladı, tebrik etti. Ve teellem el cemiyu min uhtihi. Ve herkes kız kardeşinden dolayı nasıl kız kardeşi? El kasiyeti el şerireti şirretli, sert kız kardeşinden dolayı da üzüldüler veken vüdıat kondu pis sicdiye hapishaneye el muddeten baqiyatan min hayatıha hayatından geri kalan kısmını ne yaptı hapishanede geçirdi ikaben ceza olarak lehe ona ceza olarak ale mefialet hu yaptığı şeye karşılık ne yaptı ceza olarak hayatın geri kalan kısmını hapishanede de geçirmek üzere kondu. Yani müebbet hadis. Müebbet. Ve aşen melikü me'avladihi kral çocuklarıyla birlikte yaşadı. Su'ade emesuruyla mutlu ve huzurlu bir şekilde sevinçli bir şekilde la yufekirunet düşünmüyorlar illa fil şa'bi yani halkından halktan başka bir şey düşünmekten ve mıslehati'ş ve halkın menfaatini halkın yararını düşünmekten başka bir şey düşünmeden mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadılar ne güzel kurulmuş bu ve ahabbuhumü'ş şa'bu halk yurttaşlar onları sevdi ve ahabbuhu ve ve ve, ve ahabbuhumü'ş ve ahlasu ve o, onlar halkı hatta halk onları sevdi ve ahlasu ve samimi oldular. Ee, iki prens, il ümmeti millete karşı ihlas oldular. Yani Allah onları görüyormuş gibi yaşadılar. Her şeyi ehline verdiler. Korpile, hukuksuzluğa, e, zulme meyletmediler. Yargısız infaz yapmadılar. Evet. Ve ahlasat ileyhim ümmette onlara karşı samimi oldu ve fekkuru ve düşündüler tefekkür ettiler fihe o milletin geleceği ile ilgili hem teleku kalbe kulli ferdin ve minhe milletin her bir ferdin kalbini kazandılar. Ve amma ve yayıldı el hayrul bilada ve hayır bereket ülkeye yayıldı ve teşeretil mehabbetü ve sevgi yayıldı ve adalet ve adalet yayıldı el cemii toplum arasında adalet ve sevgi neafıtı yayıldı sevgili arkadaşlar bu sayfamızda bu cümlemizde demek ki yöneticiler vatandaşlarına karşı samimi olurlarsa kendileri için istediklerine vatandaşlar için isterlerse kendileri yaş nasıl yaşıyorlarsa vatandaşında o şekilde yaşatırsa huzur adalet şeffaflık emanet riayet edilirse mahabbet ve adalet de toplum içerisinde yayılır hayır ve bereket de ülkenin nedir baş tacı olur. Bir sonraki videoda konuşmak üzere hepinize sağlık diliyorum. Tekrar söylemek durumundayım sevgili takipçilerim. Eğer siz ve arkadaşlarınızı abone olursanız bu abonelik neticesinde yeni videolarımızda bildirim alma imkanına sahip olacaksınız. Hepinize muhabbetle kalın diyorum.